Yani e, arkadaşlarım, ho hocamız, arkadaşlarım bana çok destek oldular, hepsi sarıldılar, hepsi e, yani ben de biraz tabii ki duygu, duygu patlaması yaşadım, e, çok üzüldüğüm için onlar da sarıldı, e, bizi buraya kadar sen getirdin, kesinlikle öyle bir şey yok ama benim gönlümü almak için söylediler e, ve e, gurur duymalısın, sen bu takımın kaptanısın, ezilmedik dediler onlara çok teşekkür ediyorum. Benim yanımda oldular. Hala benim yanımdalar. Bakın gördüğünüz gibi bazı arkadaşlarım da burada. Allah razı olsun. Ben onların üzerinde iyi bir etki yarattığını düşünüyorum. Bir hani futbolda ben bu tabire inanmıyorum ama abilik işte e, kaptanlık ben onlara kaptanlık yapmadım abilik de yapmadım ben onların sıradan bir arkadaşıydım sıradan bir takım arkadaşıydım ama bana hiç saygısızlık yapmadılar hepsine çok teşekkür ediyorum ben de onların kalbini kırdıysam haklarını helal etsinler bu vesileyle de bunu da söyleyeyim burada daha fazla uzatmadan bugün benim son maçımdı bugün ben milli takım kariyerime son noktayı da koyuyorum çünkü bir bayrak değişimi gerekiyor şimdi bakıyorum Enes işte Umut, Serdar Dursun ya da dışarıda olan Halil, Cenk daha kim varsa Kenan Karaman onların bu işi nasıl bizler devraldıysak ben de onlara bu bayrağı, bu formayı bırakıp onlara dışarıdan destek vermek istiyorum. Böyle bırakmak böyle üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim. Ama böylesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Herkesten tekrar özür diliyorum. Bu formayı şerefle, namusla bugüne kadar çok güzel bir şekilde taşıdığımı düşünüyorum. Bütün hocalarıma, bugüne kadar çalıştığım bütün hocalarıma teşekkür ederim. Dediğim gibi benden bu kadar. Burak, milli takım bırakma kararın duygusal bir karar mı? Bunu biraz daha düşündükten sonra yok, bir yok, yok yok yok. Hayır. Duygusal değil. Hani ben öyle ...duyguyla bıraktım deyip tekrardan hani ha yarın bir gün şöyle bir şey olur... ...üç tane forvetimiz sakatlanır, iki tanesi korona olur yani ne bileyim bilemedim... ...bana çok ihtiyaç olur, enzem ee, durumlar olur, ekstrem durumlar olur... ...o zaman tabii ki de eğer e, istenirse yardımcı olurum ama e, kesin kararım... ...duygusal olarak bunu vermiyorum mantıken veriyorum. Artık bir bayrak değişimi olmak gerekiyor. Hem ülkemiz açısından hem genç arkadaşlarımız açısından. Onlar da formda. Bir de böyle işte yeni jenerasyon, yeni yapılanma. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ne kimseye bir sistem, ne bir penaltı ile alakalı. Kesinlikle böyle bir şey değil. Duygusal olarak değil. Mantıken verilmiş bir karar. Ben kardeşlerimizin gereğini yapacağını düşünüyorum bundan sonra. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederim abi. Biz. Sağ ol. Thank you.